Hırsız Vs. Polis. Final bölümünden ön izleme. Eee hırsız. Bitti mi şimdi her şey? Ben bittim hiçbir şey bitmez. Sanırım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok komik lan. <gülüyor> Siz ve Polis final bölümüyle Pazartesi 16.30'da.